Resimle sanat terapisi nasıl bir yöntem peki? Evet. Yani evet. daha detaylı seyircilerimiz bilgi evet. istiyorlar. Evet. ...biraz önce de söylediğim gibi başlı başına bir yöntem. Aynı zamanda mesela eğitimler verildiğinde, burada evet. ben 10 senedir de... ...ülkemizde, Türkiye'mizde, ana vatanımızda ve yavru vatanımızda öncülüğünü yapmaktayım. Kendi maddi manevi olanaklarımla sürekli iki ayda bir Türkiye'mize gelip çalışmalarda bulunmaktayım. Üniversitelerde, merkezlerde. Orada şöyle bir durum var. Ee, ...gelen insanlar, e, bu mesela bizim oluşturan seminerlere gelen katılımcıların o e, portföyünü oluşturan kişiler... ...çoğu e, psikoloji ve e, güzel sanatlar e, akademisinden olabiliyor. E, harmanlama alanların e, harmanlanıp e, başlı başına bir alan yani e, bir metot oluyor aynı zamanda. Evet. Psikolojiyle ile güzel sanatlar ve aynı zamanda diğer diğer mesela bilim pedagoji, dağlı, pedagoji, bilim, do, bilim sosyoloji, dağlı, sosyoloji özellikle oluyor mu bir? hepsi hepsinin ve bir harmanlanıp psikoloji ve sanatla sunumu gibi ve ama başlı başına bir metot oluyor elbette o evet. kendi evet, başına falan. bir ağırlığı bir aynı. tedavi şekli olarak aynı. kabul oluyor edilmiş zaten Avrupa'da. Ee, ve siz e, bu yöntemi ülkemize...